Bugün 4 Mart 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcundaki ay gece yarısı 044 itibaren boşluğa girecek. Bu saatlerde tefekkür ve ruhsal faaliyetlere zaman ayırmak çok faydalı olabilir. Ay sabah 3.52'de Koç burcuna geçecek. Sabah erken saatlerden itibaren hareket etme ihtiyacımız da artabilir. Önümüzdeki iki gün sabırsız ve girişken davranabilir, kişisel isteklerimiz ve beklentilerimizi önemseyebiliriz. Oğlak Burcu'ndaki Venüs ve Mars arasında devam eden kavuşum açısı, motivasyon ve coşkularımızı yükselterek bize gereken enerjiyi verebilir. Özellikle gelecek hedeflerimiz, iş, kariyer planlarımızda daha kararlı, hırslı, tutkulu olabiliriz. Güç mücadeleleri artarken şiddet, baskı ve manipülatif durumlar da gözlenebilir. Özellikle gücü ve otoriteyi elinde bulunduran kişi, kurum ve yapıların liderlik alanlarında daha hırslı ve baskıcı olmaları mümkün. Toplumsal alanlarda, sosyal, politik ve ekonomik sistemlerde dönüşüm baskıları hissedebiliriz. Balık burcundaki Güneş ve Jüpiter akşam saatlerinde kavuşacak. Şanslı ve iyimser bir etki oluşurken, kişisel ve toplumsal alanlarda duyarlılığımız, yardım ve şifa arayışlarımız güçlenebilir. Ruhsal derinleşmeler, güçlü ilhamlar, büyük vizyonlar verebilir. Yaşamlarımızda yardım ve şifa beklediğimiz alanlara odaklanıp tefekkürle dua edebiliriz.